Günümüz interneti gerçekten çok garip bir yer. Çok değil bundan bir 7-8 yıl öncesine gitsek gerçekten internet etik kuralları çerçevesinde insanların özgür davranabildiği, fikirlerini söyleyebildiği bir yerde. Özellikle de ünlülerin daha yeni yeni oturmuş YouTuber kültürü, vlog yazarları ve yepyeni ortaya çıkan Instagram info TikTok yok, Cjv kitle yok, hayat dört dörtlük kısacısı. Ünlüler daha özgün konuşabiliyor, daha serbest davranabiliyorlardı. Çünkü internetin temelinde bu vardı. İsterseniz siz daha başa bir kulübe de oturun, yine de internette birileri sizin fikrinize değer verebiliyordu. Peki ya ünlülerin ve herkesin serbestçe konuşabildiği internet nasıl oldu da günümüzdeki... İnsanların abi bunu desem acaba linç yer miyim diye bir yer haline geldi. Bunun elbette ki belli başlı sebepleri var. Ve tabii ki de bunlardan biri günümüze kadar yükselerek gelen SCB akımı. Burada hiçbirinize SCB'nin ne olduğunu açıklamayacağım. Ne yani mağarada mı yaşıyorsunuz abi? Aslında özünde iyi bir şey olan SCB'nin zaman içinde insanların içinde yozlaşarak cinsiyetçilik olmayan yerden cinsiyetçilik, ırkçılık olmayan yerden ırkçılık, ayrımcılık olmayan yerden ayrımcılık çıkarmasına şahit olduk. Avrupa ve Amerika'da bu fındık beyinli ucubeler sağ olsun bu ekstra dikkat etmeye başladı. Hatta o kadar dikkat ettiler ki günümüzde oyunlarda ve filmlerde normal beyaz tenli hetero insan kalmadı. Herkes ya eşcinselliğe de farklı ettik kökenden. Ve bana bundan artık bıkkınlık geldi. Tabii ki de bu aptal CGV muhabbeti ülkemizde daha da az olsa da var. Ve ayrıca bunu aynen böyle destekleyen hikkat garibileri de var. Ama bakın ben LGBT dediğimiz şeyi destekleyen bir insanım. Size hayal kırıklığına uğrattıysam gerçekten üzgünüm. Ama kimin kimle yatıp kalktığı kimin kimle olduğu beni gram alakalı İzlediğiniz için Tıpkı insanların dini ve siyasete bakış tarzı gibi. Ama bu aptal SCV dalgası benim sevdiğim şeylere de bombuk bulaşmaya başlarsa SCV'ye karşı hareketin en önünde sapı ortalığı halk misali yıkar geçerim. 3 aşağı 5 yukarı benim gibi düşünen bir adam var. Dost Kayoğlu. Tanımayanlar için Dost YouTube Türkiye'nin en etkilerinden ve yıllardır bu iş yapıyor. Ve adamın tek bir olayı var. Oyun oynamak. Günümüze kadar hiçbir dramaya girmeden, hiç kimsenin ne dediğine bakmayan, hatta kendi videolarının yorumlarına bile bakmadan... Oyun oynadığı ağır eleştiriler yaptığı mini var çekti. Ve ardından buraya kadar geldi. Ayrıca en sevdiğim youtuberdır kendisi. Özellikle canlı yayınlarını sık sık izlerim. Hatta kanalında üyeliği bile olan ben bu videoyu yapmaya kendimde hak görüyorum. Çünkü kendisine ırkçı diyorlar. Kim neden diyor anlatacağım. Öncelikle dost kayoğlu ırkçı mı? Cevap aslına bakarsanız evet. Ama ne kadar ırkçı. Kendisinin de dediği gibi ırkçılığın boyutları vardır. İşte Hitler seviyesidir falan. Ve ben de tıpkı kendisi gibi bu dünyada gerçekten kimsenin ırkçı olmadığına inanmıyorum. Herkesin içinde az da olsa ırkçılık vardır. Mesela ya iyi giyimli bir İngiliz sokakta size yol sorsa ne olur? Ya da bir Suriyeli mülteci size sokakta yol sorsa ne olur? İkisine de eşit bir şekilde davranabilir misiniz? Ya da hangisine karşı işinizde bir yargı oluşmaz? Değil mi? Ben de öyle düşünmüştüm. Bu konunun devamını sizin araştırma işlerinizi bırakıyorum. Ama kısaca şunu söyleyebilirim ki Dost Gayaoğlu öyle Amerika'da olan George Floyd olayındaki polis falan değil. Peki niye bu adamı ırkçı deniyor? Şu video yüzünden. Yerdekine vurmayı devam etmek istiyorum ben sadece. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> sana daha fazla yapmak istiyorum çeşitli sebeplerden tamamen başka sebeplerden oh Evet videoda gerçekten hiçbir şey yok. Siyahi çocuğa vururken belli nedenler sebebiyle demesi ve yayınlarında aktif olarak izleyen ben onun ne demek istediğini çok iyi anlıyorum. Ve fazlasıyla da katılıyorum. Ama kısaca olayı özetleyebilirim ki o da aynı benim gibi son zamanlarda oyunların içine çok fazla SCV kitlenin dahil olmasından çok rahatsız. O zaman bu adamı niye son bir yıldır cancel'lamaya çalışıyorlar? Evet bu olay yeni falan değil. Şu abların yaptığı video ile başlayan 3 aylık SCV kitlenin linçı günümüze kadar uzamış durumda. Bu. Modellerle beyinde niye bu kadar çıldırmış durumda? Hatta o kadar çıldırmışlar ki adama iftira atanları yayınlarında destekliyor. Hatta iğnelemek için yepyeni videolar çekiyorlar. Hatta ve hatta chatlerinde beyler kelimesini bile yasaklayarak ayrımcılığa ayrımcılık katıyorlar. Aa evet senden bahsediyorum Cansungur. Ah be abim ben seni severdim zamanında. Gerçekten de videolarını severek izlerdim. Elimizden kayıp giden bir değer oldun sen ya. Ah be abim ya. Peki ya Twitter foşoları durur mu? Hemen onlar da linçe katılmış. Hatta yanılmıyorsam makine kanalının yöneticilerinden biri olan bu abi şu Twitter'a atarak saçma sapan konuştu. Tamam abim anladım bu uyçuluk da. Bir de sen bunu bana bir açıklar mısın lütfen ya rica etsem. Aman oh Tabii bu dramadan sonra bu tweet ortaya çıkınca Yine aynı abimiz şu tweet'i atarak saçma sapan ağlandıktan sonra Ağlayarak tweet'ini sildi Muhtemelen de şu anda birilerine zırlanıyordur Ne oldu kral ya Galiba makinenin ile dostun izlemleri arasındaki fark Fazlasıyla koymuş gibi Her neyse Son olarak bu adamı bile drama malzemesi yaptınız ya Helal olsun SVJ sayfa Random etrafa tok saçmaya devam edin O çiklik ucube versi Bu arada bu videoda kimseyi hakaret etmedim Bu videoda geçen herkesi çok çok seviyor ediyorum değil mi kalpler çiçekler kuşakları falan öyle okey anlaştık o zaman endeksi iyi iyi ailek nefret bu da yaptım bu bana iyi geldi bir ay daha da böyle video yapmam artık o zaman ben kaçıyorum discord'a çıkma kısmında like artı abone atarsanız iyi olur kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın